Bugün 22 Eylül 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz ay Aslan Burcu'nda ilerliyor bugün özgüvenimiz ve yaratıcılığımız yükselirken kendimizi dış dünyada daha rahat ifade edebiliriz sabah saatlerinde ay İkizler Burcu'ndaki Mars'ta uyumlu görünüm yapacak enerji ve motivasyonumuz artarken iletişim seyahat eğitim yakın çevre ilişkilerine daha fazla odaklanabiliriz yazılığı sözlü her türlü iletişim faaliyetinde daha aktif ve hızlı olabiliriz Aslan Burcu'ndaki ay öğle saatlerinde Uranüs ve Satürn'e yaptığı dik açıların ardından 14.06'da boşluğa girecek. Öğleden sonraki saatlerde heyecan ve huzursuzluk yaratabilecek beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz. Ruh halimiz değişken olabilir. Ay günün geri kalanında önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Önemli işlerimizle sabah saatlerinde ilgilenirsek daha hızlı çözümler üretebilir, verimli sonuçlar alabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde şartları fazla zorlamadan rutin işlerimizi tamamlayabiliriz keyif aldığımız eğlenceli aktiviteler ve sosyal kavramlarda ilgi alanımızda olabilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun